Yok mu hocam yulaf da yok. Yani yulaf daha farklı. Eser, diyor, eser biçimde sahip. mi? Eser biçimde bile son zamanlarda Hı. pek olmuyor. Ancak şöyle bir şey var. Ee, yulaf unları normal e, buğday değirmenlerinde de üretildiği için karışanlar var eser miktarda. Yoksa sadece gerçekten saf yulaf e, sonu yaratmıyor. Bir de kara buğday o da Rusya'dan geliyor biliyorsunuz. Greçka. Evet ve kara buğday kesinlikle gluten içermiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Buğdayın içinde gluten var. Gluten'in de içinde gliadin denen bir fraksiyon var. Yani bir protein var. Şimdi bu bağırsaklara geldiği zaman bağırsaklarımızda parmaklı çıkıntılar var. Bunlar emilimi sağlar. Ve bunlar eminim alanını bir futbol sahasına yakın büyütürler. Şimdi... Gluten veya gliadin vücuda girdiği zaman bu parmaklı çıkıntılar vücudun verdiği reaksiyon sonucu özel bir bizim savunma hücrelerimiz gidiyor bu gliadin'e saldırıyor. Arada bir savaş ve bu parmaklı çıkıntılar yok oluyor. Hatta bununla ilgili bir videoda hazırlamıştık diye hatırlıyorum. Tamam. Şimdi. E, Nelere sebep oluyor diye var zaten şu an. <gülüyor> evet. E, şimdi bu parmaklı çıkıntılar kaybolduğu zaman eminim alanı vücutta azalıyor. Normalde bir futbol sahası kadar eminim alanı varken bir masa kadar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 Ama buradan alınan biyopsiler negatifse bu kişi potansiyel e, glüten e, hastalığı adayıdır. Yani şimdi değil ama bunların %30'u sonradan e, çölyak hastalığı ya da glüten hastalığına dönecektir Döndüm. tabii. Bakın bir yer göstermek istiyorum. Burada kırmızı damarların olduğu noktada evet. dökülme vardı. Oradan biyopsalırsanız e, yine göreceğim. doğru tanı koyabilirsiniz. E, dökülme dediğiniz... Dökülme o <gülüyor> parmak. Mesela bakın burada da bir çölyak hastası var. Şimdi biraz evvel... Ee, görmüştünüz. Parmaksı çıkıntılar var her yerde. Burada yok. Onu görelim Girdik. Deminki bakın, parmaksı çıkıntıları heh, görelim. Yönetmenim. Bakın burada var. İşte bu normal bağırsağın görüldüğü bu noktada. Hmm. Ama hmm. ikinci videoda bu parmaksı çıkıntılar kaybolmuş. İşte çölyak hastalığı, gluten hastalığı bu. Buğdayın içindeki protein bu parmaksı çıkıntıları yok, yok ediyor. ediyor. Yok edince eminim alanı bakın böyle düzleşiyor. Yani çok geniş bir alan. Birdenbire e, azalıyor ve bakın hiçbir şey yok burada Aa. parmak kütleşmiş tamamen kütleşmiş işte biz bu bir göreceğiz. çölyak hastası o bu, zaman değil mi hocam? Bu direkt çölyak hastası hmm. tabii. ve Peki, o zaman doğuştan olabiliyor mu çölyak hastalığı? E, genelde olsa bile zaten süt aldığından dolayı bebek ilk başta çok fark edilmiyor. genelde 6 aydan ve 2 yıldan sonra, sonra daha bellon. da e, ortaya çıkmaya başlıyor e, ama biz 72 yaşında çölyak hastalığına yakalanan kişileri Peki de görüyoruz. Peki hocam gluten hani çölyak hastalığınız yok?